Görüşünün de bakış açısında sorunlar var toplumsal olarak. Ne gibi tabiri caizse arızalar var? Yani şöyle, muhafazakar kesim olsun veya işte dediğimiz liberal kesim olsun, ister ev hanımı olsun, ister çalışan kadın olsun, ikisinde de yargılayıcı, böyle biraz temkinli bakış açısı var. Yani ev hanımı ama işte muhafazakar diyelim ki eş veya hanım. Dediğiniz gibi işte çayım niye geç geldi. Tabii. Bunu modern, liberal olan da yapabiliyor. Yapabiliyor. Tabii. Yapabiliyor. E, yani o da çalışmış. Edin... Mesela modern diyelim ev hanımı ama. Tabii. Ee, liberal ev hanımı. Aynı aynı düşünce sistematiğine o da sahip. Doğru. Yani bu bir sorun. Ee, bunun hatta aslında... okumuş işte doktor, mühendis, avukat veya oku, üniversite mezunu erkeklerin ee, yani dediğiniz o hoşgörü olmadığı sürece ill, ill, ill, illa yani muhafazakar veya muhafazakar olmayan fark etmeksizin şiddet uyguladıkları görülmüş. Diğer ortaokul, lise ve ilkokul mezunlarına göre daha çok şiddet uygulamışlar. Ben bunu araştırdım, bilmiyorum siz evet. ne söyleyeceğiniz vardır. Yani sayın seyirciler, e, okumuş dediğimiz kesim, Kendini çok kasıyor. Ben de öğretmenim, ben subayım, ben doktorum, ben üniversite mezunuyum, mezunu erkeğim, işte mürekkep yalamışım, kadınıma şiddet uygulamam, uygulamam deyip kendini çok kasıyor. Kendi içine çok atıyor. Evet. Ee, bir aile veya çift terapisine gidip bu sorunları çözmediğinde hı hı. ve psikolojik ve sosyolojik yorumlarını anlamadığında çok ciddi şiddet uyguluyor. Evet. Çünkü biriktiriyor. Bir şekilde dışa vuruyor. Yani bir şekilde... Ee, sonra dışa vuruyor dışa dediğiniz vuruyor. gibi. Ama köylü memeda veya bir çoban hani farklı ilkokul mezunu bir insan bir erkek hı hı. çabuk dışa vuruyor. Evet. Hey, karı diyor bundan sonra çay olacak anladın mı filan. O da bir şeyler diyor. Aralarında bir şekilde anlaşıyorlar. Ama ee, yani üniversite eğitimi Hı -hı. almış karı kocalar e, daha çok temkinli yaklaşıyor biriktiriyor Hı -hı. ama onlar da bir aile okulunu okumadıkları için yani daha sonra patlama büyük oluyor. Aslında bir seninle. negatif enerji oluşuyor birikiyor. ama birikiyor. birikiyor, birikiyor gibi patlaması ama bunu e, dışarı vurmaya, vurmaya, vurmaya bir patlamada e, gerçekten sosyolojik şeyler, sıkıntılar çıkıyor. Bu aslında... E, üçüncü e, sayfa e, haberleri her gün var. Evet. Yani bugün bir subay cinnet geçirip ailesini tarayabiliyor. Bir polis evet. cinnet geçirip bir öğretmen bir doktor. Yani bir bunların çoğunluğu üniversite mezunu. Evet, laf sırası gelmişken aynı sorun bir anneyle çocuk arasında babayla çocuk arasında da olabiliyor. Mesela baba veya anne profesör çok evet. yaşıyoruz bunları. Yaşıyoruz. Ama çocukla sorun yaşıyor. Ve bu cinayetlere kadar varabiliyor. Bunun altında da ee, yani e, sosyal eğitim seviyesi ne olursa olsun o içe atmışlık işte onu boşaltmamak belli bir şekilde bir şekilde e, adli vakalara kadar kesinlikle e, varabiliyor çünkü. varabiliyor maalesef çünkü haksızlığa bakın siz kadının çalışan kadının pozisyonunu haklarını işte toplumdaki o yargıları kırma hakkını verme gibi hak ettiğini alamayan kadın hem evde çalışıyor hem dışarıda hiçbir takdirname yok. İşte aile bütçesine katkıda bulunuyor. Bunların patlamasının nedeni şöyle bir şey yapmalarını, hani ben öneriyorum evet. aile danışmanı olarak haftalık bir gün ailecek toplanıp önce Hı -hı. karı koca yani Cumhurbaşkanı Başbakan gibi e, sorunları ve gündemi belirlemek lazım. Evet. Hedefleri ve Hı -hı. amaçları. Ondan sonra çocukları da davet edip aile meclisinde e, sıkıntıları güncel ve hedef planlamaları o hafta yapılacakları. Sonra eski defterlere zaman kalırsa onları da karı koca halledip son onaylar geçtikten sonra böylelikle bütün meclise, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gördüğümüz olaylar Ailede olayların aynılar. Aynısı. <gülüyor> yani orada <gülüyor> da bir küçük meclis var. Küçük meclis var. Orada <gülüyor> evet. bazen patlama noktasına <gülüyor> gelebiliyor. İşte küçük mecliste yalnız ya yılda bir oluyor ya da bir evet. olay çıktı mı haftalarca sürüyor. Evet. Ama Bizim Büyük Millet Meclisi'nin gibi her hafta bir toplantı olsa herkes alacağını alır, vereceğini verir, evet. söyleyeceğini söyler. Evet. Üzerine yürüyecekse de yürür. Gerekirse terapiste gider, gerekirse her türlü şey olabilir. Boşanmalara kadar, ayrılıklara kadar da gidebilir. Ama sonunda cinayetler, ölümler işlenmesin. Evet. Koşgürü, evet. ikliminde evet. sizin evet. dediğiniz gibi... Evet. Hani ister muhafazakar olalım, ister olmayalım, ister inançlı olalım, ister olmayalım. Ama insanlık ortak paydasında buluşabilmemiz gerekiyor. Evet, biraz önce bahsettiğim e, dünya görüşü farklı olsa da işte dediğim Tabii. gibi belli bir konsensüste, belli bir uzlaşmada e, buluşabilmenin aslında amacı da hani